Yeniden çılgın efsane one Scott. squad hoş geldiniz. bu arada baya bir geçindik ha Her an ölebiliriz her an bu arada orada ne silahlar vardı Her şeyim kimse bana sıkmasın sıkma, sıkma Oğlum bari öldür öldür ha evet geliyoruz evet abi tekrardan hızlı bir şekilde buraya indim Analiz ediyoruz abi şurada hemen bir kişi buradakini bitirsem var ya çok iyi olacak ha Bir Allah be bir şey demeyeceğim bir şey demeyeceğim şu yukarıdaki tek kişi Yukarıdakini hallettik mi var ya? Her şey tamam. Şu anda kimse gözük. Aa, kimse. On ben bir kişi gördüm ya. Evet, çok iyi, çok iyi. Şöyle seni alayım ben. Oy, çok iyiydi. Abi, aşağıda ben silah bulayım. Mermim çok az. Kanki sende ne var abi? Abi burada hepsini almışlar herhalde. Sende ne var? Burada hiç silah yok. Kanki bir şekilde buradan gitmem lazım. Şöyle abi şuralara bir bakayım. O oh, DP DP çok iyi. Az önce öldüm ama bakacağız abi. Bir bakarsın. DP ile yargıda atanlar vardır aranızda aranızda. Allah oğlum nasıl sıkıyorsun ya. Cık. Var ya soldan bir kişi çıksa hemen vurur bir mermi. Oradaki adam bana bulaşıyor ya görür müsünüz. Seni alayım ben loot. senin lootumda baya iyi şeyler vardır ya. M4 M4 alırım. M4. M4, M4, M700'e şuna takayım. İyi bir iş çıkartırız ya. Abi şöyle köşeden gitsem gördüm seni. Hop. Kardeşimiz göstermiyor. Tamam. Aha! Bir şey diyeceğim benim bir şansım yok değil mi? Allah Allah. Çok iyi oynamam lazım bu arada. Her an her yerden adam gelebilir. Bu arada benim farede bir sıkıntı var. Otomatik tuşa basıyor. Kar 98 almayacağım. Ee, buradaki adamları bir bitirelim. Karşımızda var ya. En az 20-30 kişi var. Burayı bir temizleyelim. Sonradan kar 98 alırız. O, şuraya bak şuraya bak. Kardeşim. Evet. İşte bu işte bu. Geçeceğim mi oradan? Hemen ayrıca... Allah belanı dur dur ya abi sinirlerim bozulacak ya bunu abi hep arkadan geliyorlar çık çık Evet abi bu sefer hızlı bir şekilde inmeyeceğim yavaş bir şekilde sabırlı bir şekilde tamam bilgisayar kassın hiç sinirlenmeyeceğim sakiniz abi şurada bir m4 gördüm mü onu alsam çok iyi olacak bu arada her yerde de adam atladı ben niye sakin konuşuyorum ver bana şu m4'ü şu karşımda hemen bir kişi Kanki burası çok sıkıntılı. Seni şöyle alayım ben. Oo, gördüm seni. Hoppa. Yapacak bir şey yok. Abi biz hep ölüyoruz ya ben video ne koyacağım. Nathan'ın bir sözü vardır. Her şeyin bir intikamı vardır. Evet. Çok iyi bir şekilde analiz yapacağız. Tamamdır. Şurada bir tane baygın var. O baygının tarafına gideceğim. Oradaki lootları falan alırız. Bu baygın değil mi? Tamam. Burada hemen bir baygınımız var. Abi. Allah! Allah! Allah! Dur! Dur! Dur! Kardeşim! Dur! Çok iyi. Sen gel. Sen mermini bana versen çok iyi olacak. Ver abi. Ver! Ver! Ver! Çok iyi abi. Çok iyi gidiyoruz. Şu aşağıda da bir kişi var. Aşağıdakinin... Öldüreyim ben seni. Ya iki kişi ya üç kişi. Kanki şu anda ben hiç bence raşlamayayım ya. Onlar raşlasınlar. Oo, Buraya geldin. Dur bekle. Aman! Aman! Aman! Hoppa! Olmadı! Olmadı! Olmadı! Abi Ray, ne yapsam sıkıntılı ya en az 4 kişiler. Aman aman aman aman sakin ol. Sakin ol hayır be. Allah belanı versin ya. Abi çok iyi gidiyorum ya. Böyle iyi gidiyorum, gidiyorum. Ulan bir gün olur. Benim 4 takımım olur. Herkes youtuber'larda var ya öyle takım bakın. Benim de olur bir gün. Var ya fatihlik mi dersiniz, fatih ligi mi dersiniz, her şey dersiniz. İçlerinden geçeceğiz. Buraya kadar için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.